Diyelim ki ben üzüm suyu üreticisiyim, Dikey eksende şişe başına fiyat yer alıyor ve 10, 20, 30, 40 lira bu şişe başına düşen fiyatı gösteriyor. Yatay eksende ise bir haftada ürettiğim şişe sayısını göstereceğim. Buraya da 100, 200, 300 ve 400 yazalım. Burada şişe sayısı bölü, hafta yer alıyor. Burada ise şişe başına fiyat yer alıyor. Benim ürettiğim üzüm suyu için talep eğrisi bu şekilde olsun, kolaylık olması için talep eğrimizi doğru olarak çizelim. Ben çok özel bir tür üzüm suyu üretiyorum, kendi segmentimde monopoli gücüne sahibim. Dolayısıyla benim ürettiğim mal için serbest rekabet koşullarından bahsetmek mümkün değil. Bu eğri piyasadaki üzüm suyu için olan talep eğrisi değil, benim üzüm suyum için olan talep eğrisi. Tabi burada üzüm suyumuzu biraz Gözümüzde canlandıralım, benim üzüm suyumun gövdesi kuvvetli, burnu çok güzel Yani diğerlerinden farklı Ve ben diğer üreticilerin rekabetinden pek etkilenmiyorum çünkü Ürünümü farklılaştırdım ve Kendi segmentimde monopoli gücüne Sahip oldum Bundan daha önce bahsetmiştik, eğer Ürünümüzde monopol gücüne sahipsek Marjinal gelir eğrimiz Bunun eğiminin iki katı olacak Yani bu şekilde görünecek Marjinal gelir eğrimiz bu Gider kısmını da düşünelim Marjinal giderimde de buna benzer bir şekil oluşacak Bunu aynı zamanda ürettiğim üzüm suyu için arz eğrim olarak da düşünebilirsiniz Ortalama toplam maliyetimizi de çizelim Yüksekten başlayacak çünkü yüksek sabit masraflarım var ve ben bunu küçük adetlere bölüyorum ancak marjinal maliyet, ortalama maliyetten daha düşük durumda, dolayısıyla ortalama maliyet düşmeye devam edecek ve burada eşitlenecek Bu noktada üretilen her birim ortalama maliyet getirecek Yani ortalama toplam maliyet eğrisi de bu şekilde görünecek Bu konuyu daha önceki videolarımızda işlemiştik, detaylarından da bahsetmiştik bu durumda ben monopol gücüne sahibim, dolayısıyla ne olacak, marjinal gelirimin, marjinal maliyetimin eşit olduğu noktadaki adet kadar üretim yapabileceğim Bu üretimin adedi kadar ekonomik kar iyi durumda, bu noktanın ötesine geçtiğimde ekonomik kar elde edemiyorum Dolayısıyla bu miktarda üretim yapmaya karar veriyorum, burası 160.000 şişe Şimdi bunları satabileceğim fiyata bakalım Talep eğrisine kadar yukarı çıkalım. Bu üzüm suyunun şişesini ortalama 33 liradan satabilirim gibi duruyor. Yani şişe başı fiyat 33 lira. Eğer ekonomik kârı hesaplamak istiyorsak, bu şişe başına ortalama gelir ve bu da şişe başına ortalama maliyet. Yani burası şişe başına ekonomik kâr noktası. Eğer bununla toplam şişe sayısını çarparsam, ekonomik kârımı bulurum. Buradaki alan benim toplam ekonomik kârımı gösteriyor. Şimdi tüketicilerin bundan ne kadar yararlandığını düşünelim değil mi? Tüketicilerden hiç bahsetmedik. Ödediklerinin üstünde ne kadar fayda elde ediyorlar? O da buradaki alan olacak, bu da bize tüketici artığını gösterecek. Buraya tüketici artığı yazalım. Şimdi diyelim ki üretici olarak bu durumdan çok da memnun değilim. Daha fazla ekonomik kar elde edebilmek için fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki alanda üzüm suyumdan 40 liradan daha fazla yarar sağlayan kişiler var. Ancak ben üzüm suyumu sadece 33 liraya satıyorum. Buraya kadar tüm tüketicilerin malı aynı fiyattan satın aldıklarını varsaydık. Ancak ben oldukça uyanık bir üreticiyim, üzüm suyu aynı olsa da şişelerin üstüne iki farklı etiket basmaya ve bu şişeleri farklı fiyatlardan satmaya karar veriyorum. Böyle uyanıklarla çok karşılaşıyoruz değil mi? Aynı miktarda üretim yapmaya devam ediyorum, ancak ürettiğim ilk 100 birimin üzerine çok klas yazıyorum. Üretimin bir kısmını farklı ambalajlayarak üst düzey üzüm suyu olarak konumlandırıyorum. Yarışmalarda aldığı bütün ödülleri etikete yazıyorum, satış kanalı olarak sadece lüks lokantaları seçiyorum Aslında içindeki üzüm suyu aynı, bu üzüm suyunun şişesini 40 liradan satıyorum Bunu gerçek üreticiler duymasın Gerçek hayatta böyle yapmıyorlardır herhalde İlk 100 birimi artık 40 liradan satmaya başladım Dolayısıyla şimdi bu şişelerdeki ekonomik karım Hatırlayın toplam 150 üretiyordum. Yani ortalama toplam maliyetim burada. Dolayısıyla bu şişelerden şişe başına bu kadar ekonomik kâr elde ediyorum. Çarpı 100 birim diyorum. Şimdi ekonomik kârımı ne yapmış oldum? Artırmış oldum. Buradaki tüketici artının bir kısmını aldım ve kendim için ekonomik kâra çevirdim. Üretimi geri kalan kısmıyla daha önceki markamı Devam ettiriyorum. Bunu normal marketlerde satmaya devam ediyorum. Bunu iyi üzüm suyu olarak konumlandırıyorum. Diğerini ise harika üzüm suyu. Burada yaptığımız şey şuydu. Müşterilerin ödemek istedikleri farklı bedelleri göz önünde bulundurarak ürünümü farklılaştırdım. Bu yaptığımız fiyat farklılaştırması olarak adlandırılıyor. Bir üretici fiyat farklılaştırmasıyla tüketici artının bir kısmını alarak ekonomik karlarını artırabilir.